İbadımı mahvedin, kusura baktın kilitli hasretim Kasvetim, gözünüze batabilir çikinin yada çikinmeyin Sonunu bilmiyorum şu anda yenik biriyim Rehabilitasyoncular birleşip söyler benim yendiğimi Peki kim çekiyor şu anda seneliklerden sizin? Başarılar zihdime bir perde gültirdim ve bu sınav zora var Çok zor tık. şeyler anlayamadı, bu iş soğuk burası Yazlarda kışlarda tipi lan sikime. takmam seni Yok oğlum gidin seni Dalo sanlar da biz yaparız işi. Teşhilerin, yangı yer, paranoyaların, bana bıçak sallayanlar olmamış. Mayaların beni bırakımda, hayallerim, bir kez de aya bakın kız. Bazen yanlış, bazen doğru yola bir akım. Yazılamayacak bir şey var mı? Hislerini anlıyorsan sende varsın İnsan büyük çok yerinde kalsın İki insan birbirini yersen Mars'ı da geçsen Arş'a gelsen ne yazarca? yasak elma yiyen biz kullar Arsız artık hırsız kansı tiyatrocu Pikmek çalan insanlar ağlardı İşte buraları tipi buraları vursun Şu hileli hamle sorun bırakmayacak şekilde ilerlemekte Yani sus sadece kendini ve yolunu bul Ulanmaz belki seni yenler Belki ustanmaz seni seven kişiden Dönüp dolaşırım karışmayın İşime derim çünkü insanım gelsin gelmesin